Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Kovalent e, diye bir proje var. Ondan biraz bahsedeceğim kanalın takipçilerine. Önce Crunchbase sayfasını göstereyim. Kovalent e, blok zincir üzerine bir girişim. Yapmaya çalıştığı şey şu. Blok zincir ekosistemi için bir altyapı sağlamak. Özellikle veri entegrasyonu, veriler üzerinde işlemeler, verilerin görselleştirilmesi, biraz da Ethereum ekosistemine odaklanarak bunları yapmaya çalışıyor şimdi kovalent e, Şurada yatırımcılarını açayım daha koyun çıkan bir proje değil daha koyun çıkmadı jetonu ama yatırımcıları arasında işte burada gördüğünüz Beyze e kadar e, birçok yer var Şuradaki dök sayfa da iyi anlatıyor ona da göstereyim buna bakabilirsiniz kovalent ne işe yarıyor diye Şurada özetle diyorlar ki hani bütün veri için bir mağaza Şimdi blok zincir çalışırken veriler arasındaki değişimler ilişkiler üzerine yapılacak gerek akademik çalışmalar gerek finansal çalışmalar çok kıymetli Burada daha böyle spesifik araçlara ihtiyaç duyuluyor bunlardan biri de kovalent yani bu, dökün, bu sayfaya uzun uzun bakabilirsiniz. A, API biraz ön plana çıkıyor. Şimdi ben bu videoda biraz API'ndan bahsedeceğim. Onunla ilgili zaten kaynak göremedim Türkçe. İngilizcesini de göremedim de herhalde. Daha ya, yayınlamadılar. Şimdi API'na API girelim. Şimdi normalde covalenth giriyorsunuz. Get an apike diyorsunuz. Buraları dolduruyorsunuz. Kayıt olduktan sonra size bir anahtar veriyor. Mesela şimdi benden bunu istemesi saçma. Evet. Ben bir tane oluşturmuşum. Diyor ki mesela senin anahtarın. API'ne bir isim veriyorsun. Sonra da sana anahtar veriyor. Senin anahtarların burada diyor. Mesela bana verdiği anahtar bu. Mesela bu neymiş bakalım. Örnek olarak diyor ki. API kullanarak bir, birinci versiyonda en son blokları çekebiliriz diyor. Ve bunu çekerken de senin anahtarın şu olacak. Yani biz bu anahtarı girmezsek, göstereyim ben bunu terminalden göstereceğim. Şimdi bunu bir girmezsek, ha diyor ki bir parametre eksik. O parametrede buradaki anahtar, onu gireceğiz. Silelim tamam yani diyor ki user aslında bu enter deyince bakalım ne hata ha, enter deyince şifre soruyor şifre sitedeki şifreye şimdi girince gördüğünüz gibi blok akışını bana getirdi yani Ethereum blok zincirindeki blok akışını size Jason olarak veriyor. Siz bu JSON verisini ne yapıyorsunuz? İşte bir arayüzle beraber bir internet sitesinde gösterebiliyorsunuz. Veya atıyorum bir makine öğrenmesinde kullanabilirsiniz. Veriyle ilgili akademik bir çalışmada kullanabilirsiniz. Bunu gördük. Şimdi burada ne vardı? Şurayı bir silelim. Evet. BlockLates diyerek bunu çekmiştik. Bir tane daha API ile çekebileceğimiz veri gösterip onun bir de görselleştirmesini buldum. Hindistanlı biri yapmış örnek. Onu da göstereceğim. Golem Network'ünde çalışmıştım da bundan önce o var. Ha, şu. Mesela burada direkt pricing tickers dediğimiz zaman Ethereum blok zincirindeki işte mesela Bakalım. Compound. Compound. Gerçi şimdi Polkadot'a geçiyor gibi ama Compound'la ilgili işte kontrat adresi ne? İşte logosumu e, logosu mu? Bakalım. Muhtemelen evet evet. Logosu ne? E, oranı ne? Şu anda. Sıralaması ne? Bunları veriyor. Şimdi gelelim şu Visual Studio'ya. Şimdi bir tane örnek dosya gördüm. Bunu YouTube'da video açıklamasına koyarım. Proje yapmış işte Hindistanlı bir. Basit bir HTML sayfası, işte arka plan resmi, bir tane tablo oluşturmuş. Tablonun içeriğini de e, script.js'ten alıyor. Onun içerisinde ne var? Ona bakalım. Birincisi API key'i 1 milyon istemiş. Bu sabit bir anahtar. Bunu kullanmış, e, herhalde. Ama buraya zaten bu istediğimiz tickers'ta bir API istemiyor. İsterse kendi API key'imizi girmemiz gerekecek Ondan sonra demiş ki işte şu URL'den az önce benim açtığım JSON verisini çek. içlerinden btc, ve işte şunları al. Burada farklı, mesela biz kompanta bakmıştık şurada. Başka veriler de var. Onlardan seçmiş. Neye göre seçmiş? Şuradaki sembolüne göre. Zaten demiş. Sonra diyor ki bağlandıktan sonra bu JSON verisi içinde onu da şöyle gösterirsem daha bu on soldan çok güzel olmaz şuradan göstereyim biz burada niye alıyorduk şu şimdi bu veriyi alalım bir tane JSON'ı gösterelim De. bakın verin içinde aslında ne var data var Data'da en son güncellenme zamanı var bu da güncel gördüğünüz gibi bir iki saat önce falan yani, pagination var toplamda 4500 tane ethereum alt tabanında çalışan proje varmış ilk 100 tanesini gösteriyor pagination'daki paginationı artırırsak sonrasında görebiliriz şimdi ilk 100 aitime e, baktığımızda mesela repeter var kontrat adresi var e, logosu var işte e, bunu paritesini diyelim nasıl diyelim O var e, şöyle bakalım hemen güncel değerine bu üstteki değil o borsadan i̇şte 2300 dolar bu da dolar paritesini vermiş bize şurada e sıralaması var bir de. Yani Ethereum ekosistemi içerisindeki sıralaması var. Bu şekilde 4500 tane alabiliyoruz. Daha sonra bunları ekrana basarken de şunu gösterecektim. Mesela bu tablonun içerisinden ne diyoruz? Token içerisinde contract Name al. Contract ticker sembolü al. Code Rate al. Onlar da şuradaki isimler. Onlarla JSON tablosundan çekiyoruz. Çektikten sonra da mesela ben burada açmıştım şu şekilde html'i çalıştırdığımızda ekranda çıkıyor yani 4500 tane ethereum token üzerinde sadece bir ekranda gösterme değil Hem mesela farklı zaman aralıklarında o json verisini alarak şeyi yakalayabilirsiniz bir örüntü yakalayabilirsiniz korelasyon yakalayabilirsiniz Ayrıca şuna da bakalım hazır girmişken Ha, bu API'nin içerisinde birçok şey var Fırsat buldukça ben bunları video çekmeye çalışacağım Çünkü gerçekten hani işin blok zincir tarafıyla ilgili güzel Pratik bir çözüm Çalışkan bir ekip kovalentte Bakın burada mesela NFT tokenlarla ilgili ID'leri alma var Mesela burada SushiSwap var ya SushiSwap ile ilgili özellikler var Ya yani diyor ki ben bu piyasada ne kadar veri varsa bu verileri alacağım Bunlardan bir tane API ile her şeye ulaşmayı sağlayacak. Mesela biz Ethereum üzerinde çalıştık. Mati'yi de geçiyor. Avalanche da, Binance Smart Chain'i de. Muhtemelen Polkadot ekosistemine de yani tekrar olacak. Ne var başka? İşte Solana'ya olabilir, Atom'u olabilir. Hmm. Aklıma gelen. Bu ekosistemleri de aynı şekilde o networkleri de destekleyebilir. Böyle bir açılış videosu olsun. Kovalent yani neyi bir de orada JSON verisini nasıl çekip Ekrana basarız. Bakalım inşaat devamı gelir.